Biz de bir atçığımız, durdun mu? Hayır, duymadım. Mi? oğlum. Emin misin? Dur <gülüyor> ben matlamın burgeee. <gülüyor> Selamünaleyküm, Sherlock Holmes benden şüphelenmeye başladı. Onu biraz korkutman istiyorum. Tamam. İşini bitirmeyin yani Mr. Sherlock Holmes. Bu işi burada bitireceğiz. İlk hamle, dikkatini dağıt. İkinci hamle, ya. karın deşenecek. Oh. Ve son olarak, köprücük şov. Bu işi bitiremedi. Artık bu işi silahla da halledeceğiz. Baştan ya söyleyebilirim. İsteşahin kalmışsın. İşim bitti.